Kesin. merhaba sevgili canlar, dostlar ben Cem Kervan. Bu hafta dem geldi dem adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Dem geldi dem. Şimdi dem kelimesinin en az 3 önemli tanımı var, anlamı var. Birincisi vakit, zaman. Yani e, her dem diyoruz ya. Şimdi manevi anlamda Hakk'ın seçtiği vakit. Zamanın doluluğu, zaman doldu diyoruz ya. E, zamanın doluluğu anlamında. Dem geldi semahı var mesela. Hakkın seçtiği an anlamında. Veya yine vakitle ilgili dem kelimesi yine bade, şarap, mey dolu anlamında da kullanılıyor. Neden? Çünkü zamanla oluyor. Yani şarabın demlenmesi lazım. Yıllanması lazım. Veya hatta çay demliyoruz hani. Çay demliyoruz. Yani e, bu zamanla olan bir şey. Zamanla olgunlaşan, güzel bir hale gelen, güzel bir kıvama gelen bir şey içindem diyoruz. Üçüncü anlam da çok önemli. Kan. Kan. Ve bu deyişte de her üç anlamda kullanılıyor. Zaman, vakit veya hakkın seçtiği an eee Todu mey şarap bade olarak da kullanılıyor ve kan olarak da kullanılıyor. Evet, İncil'den esin aldım. Yuhana suresinden e, okuyorum. Celile bölgesinin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi düğüne katıldı. İsa ile talipleri de düğüne davetli olup geldi. Düğün devam ederken şarap tükendi. Anası İsa'ya ellerinde şarap kalmadı dedi. İsa ana bu durum benimle seninle alakalı değil. Vaktim daha gelmedi dedi. Ne var ki anası hizmetkarlara size ne buyurursa yapın dedi. Hemen orada duran 6 tane taş su küpü vardı. Bu su Yahudilerin abdestleri için kullanılırdı. Küplerin her biri 80 ila 120 litre su alabiliyordu. İsa hizmetkarlara küpleri suyla doldurun diye buyurdu. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. Bundan sonra İsa hizmetkarlara şimdi küplerin birinden biraz su çekip düğüncü başına götürüverin dedi. Hizmetkarlar İsa'nın buyurduğu gibi yaptılar. Düğün başı şaraba dönüşen suyu tattı. Şarabın nereden geldiğinden haberi yoktu. Gerçi küpten su alan hizmetkarları biliyorlardı tabii. Düğüncü başı damadı yanına çağırdı. Dedi ki hep en iyi şarabı en başta sunarlar. Misafirlerin gönlü hoş oldu mu ucuz şarabı çıkarırlar. Ama sen nedense bu harika şarabı ta bu ana kadar saklamışsın. Evet ee, ve oradan esin alıp bir değiş yazdım sizinle paylaşmak istiyorum. Yetmedi. Dediler ki kalmadı dem Küpleyle su doldur dedi O an sudan dem geldi dem dem Küpleyle su doldur dedi O an sudan dem geldi dem dem O an sudan dem geldi dem. Ghost. Who they? Who they? You who they? Them them? Who they? En değerli şarabı der Düncü demi bir tadar Ende değerli şarabı der Saklamışsın sona kadar O an sudan dem geldi dem dem Saklamışsın sona kadar O an sudan dem, geldi dem dem O an sudan dem, geldi dem dem Doğut. Musa, suyu dem eyledi İsa Suyu kan eyledi Musa Suyu dem eyledi Şeriat değil hadise O an sudan dem geldi dem de Şeriat değil hadise O an sudan dem geldi dem dem O an sudan dem geldi dem dem Do Yaşamımız ölü iken bir düğüne dönüştüren, Yaşamımız ölü iken bir düğüne dönüştüren, İsa her an bizimleyken o an sudan dem geldi dem dem. İsa her an bizimleyken, O an sudan dem geldi dem dem, o an sudan dem gel Aşamımız ölü iken bir düğüne çeviren İsa her an bizimle. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyi verin. Abone olun, yorum yazın, canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.